Alt yazılar bölümüne tıkladığınızda böyle zaten bu şekil gelecek altyalar tıkladığınızda böyle bir hemen altyazı gelecek Çünkü her videoların altyazı yazıyorum bilginiz olsun Eğer gelmezse ayarlar kısmına geliyoruz altyazı Türkçe deyip tıkladığınızda direktmen buraya altyazı geliyor beni altyazıdan dinlemek isteyen kardeşlerimiz varsa duymayan kardeşlerimiz varsa bu şekil yapabilirler bana destek için ve ee, bir sonraki videolardan haberdar olmak haberdar olmak isteyen kardeşlerim abilerim ablalarım varsa kanala abone olmayı yani aramaya zaten Ercan altun başlaya yazdıklarına zaten böyle bir profil çıkıyor abone ol butonuna tıklayın ücretsiz olarak abone oluyorsunuz ve ee, bir sonraki videolardan hemen haberdar olmak isterseniz bildirimlerin tümünü açıp ee, olayı kapatmış oluyorsunuz ve bu şekilde bir sonraki videoyu attığımda size direktten bildirim geliyor. Biraz da benim ila biraz daha büyümemi istiyorsanız e, Destek içinde Videolarımı paylaşırsanız sevinirim Benim bu kadar İsterseniz sizleri daha fazla bekletmeden Videomuza geçelim O yüzden Sen bunları yaparsan ne mutlu sana Bir de Dediğim gibi Elinizden geldiğince Her şeyi Allah'tan isteyin Her şeyi Allah'tan isteyin ki Rabbimde. Yani her zaman için Allah'tan isteyin Ve Allah'a şükredin Allah'a şükredersen ne mutlu sana Yani Allah'a teşekkür ediyorsun Ne kadar güzel bir şey Bakın Kur'an Kerim El Kerim Yani Kur'an Kerim Yapan Kerim Bu Kur'an sizin yani kıllanma kılavuzunuz arkadaşlar siz bu kullanma kılavuzunu okuyun ve okuduğunuzda yapmanız gereken şu. Ben burada ben bir kulum diyen kardeşim varsa ben ne yapmalıyım diye diyorsa abi alacaksın Kur'an-ı Kerim mealini aç oku. Ben ne yapmalıyım bu dünyaya Rabbim beni bu dünyaya getirmiş. Benim ellerimi yaratmış, benim gözlerimi yaratmış, benim ağzımı yaratmış, benim ayaklarımı yaratmış, beni ne kadar güzel yaratmış. Ben ne yapmalıyım ya Rabbim. Diyen kardeşlerim varsa kitabı açsın, kullanma kılavuzunu okusun ve ne yaptığını öğrensin kardeşim. Kullanma kılavuzunu okursan ne mutlu sana. Yazıyor da zaten. Sen ne yapmak için namaz kılmak istiyorsun. Bak kul namaz kılması lazım. Zekat vermesi lazım. Kelime işaret getirmesi lazım. Haçça gitmesi lazım. Ve bunları yapması lazım. Allah'ın sevdiği şeyleri yapmanızı yapması lazım. Çünkü Allah bizi ne kadar güzel yaratmış. Ben bunu her zaman için söylüyorum. Allah bizi ne kadar güzel yaratmış. Ve bu bedenin hakkını vermemiz lazım. Bu bedenin hakkını veremiyorsak, gidip de harama, gözümüzü harama bakıyorsak, gidip de ağzımıza küfürü yoruyorsak, Allah'ı zikretmiyorsak, gidip de ellerimizi harama uzatıyorsak, helal bir şey yapmıyorsak ellerimizle, ayaklarımıza, Ayaklarımızı gidip de Efendimizin iyiliğe yönelmiyorsak, Gidip de camiye gitmiyorsak O zaman Allah'ın huzuruna çıktığında Necep vereceksin Allah'ın huzuruna gitmeyi Gideceğin, uza, gideceğin zamanı unutma Allah'a gideceğin zamanı unutma Herkes Allah'ın huzuruna gidecek Sen de gideceksin Ben de gideceğim Herkes gidecek Bunu hiçbir zaman unutma Dediğim gibi Yere çöp atacağın zaman sen de o toprağa gireceksin O türpü atma Çünkü abi, eğer ölümden korkmuyorsan o çöpü at Ama ölümden korkuyorsan o çöpü atma yere Al At başka yere Çünkü sen o yere o çöpü attığında, O toprak üzülüyor O toprak diyor ki Allah'ın kulu Allah'ın kulu Geliyor Beni pisletiyor diyor Ama bazı insanlar var ki o çöpü yerden alıyor Ve yere çöp atmıyor Toprak diyor ki Bu kul ne kadar güzel bir kulmuş Yarın bugün o toprağa girdiğinde Belki de o toprağınız toprak daraldığında Kul toprak diyecek ki Rabbime O gün beni düşündü Ya Rabbim o gün beni düşündü Ve yere çöp atmadı Beni üzecek hiçbir şey yapmadı diyecek Ne kadar güzel bir şey siz düşünün, toprağa düşünün. Yarın bugün herkes oraya girecek. Sen de gireceksin, ben de gireceğim. Her zaman için herkes nereye gideceği yeri bilsin. Herkes Allah'ın huzuruna gideceğini her zaman için düşünsün. Bir şey yaparken ben Allah'ın huzuruna gideceğim. Ben bunu yapacağım. Ama Allah'ın huzurunda ne cevap vereceğim? Bunu düşünsün. Düşünmüyorsan ben artık sana hiçbir şey demiyorum. O zaman sen Allah'tan korkmuyorsun. Allah isyan, diyor, is isyan ediyorsundur tövbe aşağı. Bunu yapmaman lazım. Şeytana uymaman lazım. Ne diyor kullanma kılavuzumuzda? Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Şeytan sizin apaçıcık düşmanınız. Şeytan sizin apacıcık düşmanınız. Ona uymayın diyor. Eğer ona uyarsanız diyor, ben de sizi cehenneminde odun niyetine yakacağım. Ben de size cehennemde zakkum vereceğim. Ben de size tutup da cehennemde kaynar su içtireceğim. Derilerinizi yakacağım ve yeniden, yeniden dedir vereceğim. Bir yılan nasıl deri değiştiriyorsa aynı şekilde onu size yap, acısını tattıracağım. O cehennemin azabını size tattıracağım diyor. Gideceğim size kırbaç, sizi, sizi gideceğim kırbaçlattıracağım diyor. Sen akıllı, akılsızlık yaparsan bunların hepsini sana yapacağım diyor. Ama sen akıllılık yaparsan bunların hiçbirini sana yapmayacağım. Sana mükafat olarak cennetine vaat edeceğim diyor. Evet cennetine vaat edeceğim. Sekiz kapılı bir cennet var arkadaşlar. Bu sekiz kapıdan herhangi birisine hiç mi girmek istemezsiniz? Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Kullanma kılavuzumuzda ne diyor? Diyor ki ben sizi yeşil elbiselerle cennetinde vaat ettiğim, cennetime koydum da Sizi diyor yeşil elbiseler üzerinde olacaksınız diyor Yeşil elbiseler üzerinizde olacak diyor O zaman diyor yeşil elbise ipekten olacak diyor Ve takılar olacak altın takılar gümüş takılar siz parlayacaksınız diyor Nur olacaksınız diyor Yemediğiniz içmediğiniz yemekleri içireceğim diyor size Bu dünyada haram olan şeyleri o dünyada size helal kılacağım diyor Orada şarap helal öteki dünyada. Bu dünyada sabrediyorsan bu dünyada işte bu haram.